misli değişikliğimizi. başlayalım mı? Fatura zamanı Tamam, başlayalım tamam, başlayalım. tamam. Başlayalım. tamam, tamam. E hoş geldiniz. Allah razı olsun. Davetimize icabet ettiniz. gelenler olarak namaz vermeye, namaz okuması yapacağız. Ee, son iki yıldır e, pandemiden dolayı bunu yapamadık. Köyümüzde öğlen kişinin arkasından üç ayları girmeden ki önceki ayı, bizim köyümüz Absarak köyü ee, namaz ayı olarak. Üç önceki ay Evet, üç aylar girmeden önceki ay, bu ay namaz ayı olarak bildik. Muhakkak gelenektir bu. Ölen kişinin arkasında yakınları yemek verir. Bizim çocukluk dönemimizde 70'li yıllarda bu yemek, sulu makarna yaparlardı böyle yoğurt, yoğurt, elva, yufka kaydırma bölümde biz. Genellikle yani bizim dönemimiz belki yaz dönemi olduğu için kaşlarda falan o öyle çok oldu böyle şekerde, kaşlarda derdik, duvar edildi. Ben bunu Cemal Hoca'ya da sordum. Böyle bir e, yemek var mı dilimizde böyle bir şey? Haydi hocamıza da sordum. Bu başka bir yerde yok. Sır bizim köyümüze has bir e, durum. Geçen sene sağ olsun köyümüzün eniştesi aynı zamanda hocamız mahallemizden de merceğimize koşan sağ olsun evet. Sayız Hoca. E, ben dedi, e, bu sene pandemiler dolayı çok açık sağda var. Böyle bir şey evden canlı yayın yapıp dua edelim dedi. Biz de çok iyi olurca, Allah razı olsun dedik. Geçen yıl Eylül'den böyle bize bir hatırlattı. E, bu sene de biz dernek yönetimi olarak e, yine e, pandemiden dolayı kimse yapamadığı için tüm köylerimizin adına sizlerin verdiği paygat paralarından e, ikramlarımızı alarak herkese katkısı olsun istedim. Böyle bir program düzenledik. Perşembe akşamı yapacaktık. Hava o manevi dolayı e, bu gün ertelendi. İnşallah biraz sonra hocalarımız muayedecekler. E, e, Kur'an okuyacaklar. E, ablalarımız Zehra Keşaf kardeşimizin moderatörlüğüyle diyelim. E, bir grup kurduk internetle. Şey, Whatsapp'ta Buradan bayağı bir hatimler geldi, dualar geldi. Hocam da onları açıklar. Onların da duası yapılacak. Bugüne kadar katkı yapan, emeği geçen, hepsinden, herkesten Allah razı olsun. İnşallah yaptığımız bu güzel programla hayırlı olur. Yerine ulaşır. Köyümüzden bugüne kadar, tarihinden bugüne kadar tüm önemlerimiz için köyümüzün mezarlığında yatanlar için tüm bölmüşlerimiz inşallah Allah kabul etsin yani bu etkinliğimizi yerine ulaşsın. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu pandemi olayı olmaz. Yine eskisi gibi herkes için bu geleneğimizi yüzyıllardır sürdüğü gibi yine devam ettirir. Ama öyle bir şey olmayacaksa da derneğimiz olarak biz her yıl böyle bir etkinlik yaparız. Bunun rakaminde de 20 Mart Pazar günü şehitler mevcutumuz olacak. Hava şartları böyle güzel olursa caminin e, havlusunda ikramlarımızı da yapacağız. Güzel bir program olacak. Yine şartlar el verirse yönetim kurulumuzda bazı arkadaşlarla konuştuk ama diğerlerde de e, inşallah aynı ülkede olurlar. Orman bayramı 15 Temmuz'da çakışıyor, beraber oluyor. İkisinin arasında da, hani eğlencesi olur mu olmaz mı bilmiyorum ama köyde yine böyle bu 20 Mart'taki gibi bir program yapmayı düşünüyoruz. Tabii bunu köy muhtarı bir istişare edeceğiz. Onlarla beraber bir bugün, artık bayramı gün olacaksa böyle bir şey düşünüyoruz. Geçen hafta genel kurulumuz oldu. Bu pandemiden dolayı biz eski yönetimin aynı şekilde devam etmesini düşürdük, karar aldık. O şekilde genel kurulumuzu yaptık. Dernekler müdürlüğüne de bildirdik. Şu anda inşallah ayrı yaparız. yaparız. Allah'ım tanınmasın diye. Bu köyümüzden bugün bir tenazemiz var. Emine... Adıdahan ablamız refah etmiş. Son bir aydır da bayağı vefat edenlerimiz oldu. Allah hepsine rahmet eylesin. Mekanlara cennet olsun. Yakınlarına da Allah sabırlar versin. Başta Allah'ı üzülüyoruz. Fazla konuşmayayım ben. Dedenki bir pandemiden dolayı hocama bir telefonu vereyim. Mekan dayanınıza sağlık. Allah razı olsun. Bizler şu anda internetten canlı yayın yapıyor. Herkesin de bizi izlemesini, yakınlarına haber vermesini, tavsiye ediyoruz. Allah razı olsun. sağlıklı, sıra attı inşallah. Güzel günler. Hep, hep üzere olsun. Teşekkür ediyorum. Hocam. Değerli kardeşlerim, Allah cümlenizden razı olsun. Ahmet abimizin dediği gibi, hani dernek başkanı, üyesi, yönetimi dün bir vesileyle bir yerde Kur'an okudu. Şimdi ben de kardeşimiz şeyler anlattı. Ben sevdiğim için, tanıdığım için, tanıdığım insanların güzel ahlakını bazen vefat ettikten sonra söylüyorum. Burak kardeşimizin babası Mehmet Amca ee, Allah karigali rahmet eylesin. Yeni rahmetli oldu. Bu, bu vesileyle çocukluğumuzda hatırladığımız bir kamyoneti yöneti vardı işte. Mahallede insanların iyi eşyalarını yükünü taşır merkezete gider taşır. Bazı hatıralar oluyor. Yani çocukluk hatırası. Ben şimdi bir şeyi hatırlatayım inşallah. Sizin de çok değerli öykülerinizi almayacağım. Çocukluğumda yani bundan 42-43 sene önce düşünebilirsiniz. Dün vefa, dün değil bir iki gün önce vefat eden Adıyamanlı bir abi. Tabi önceden bayramlar olur. Şimdi adet diyoruz ya hiçbir yerde yok ama hani ölüler namazı, ölüler duası diye bir şey yapılmış. ama abi onu devam ettirelim diyor. Ne güzel. Yani nereye bir çivi çeker, nereye bir ağaç Allah razı olsun. Kimin desteğiyle başkan olacak ama siz olmazsanız olmaz. Camide imam var ama cemaat olmazsa hoş olmuyor. Cemaat oranın güzelliği. Üyeleri hepimiz Ayrı bir güzellik katıyoruz buraya. Herkesin ayrı bir güzelliği. Ya sen yoksa bir eksiyiz Herkes öyle düşünmesi lazım. Yani dernek başkanı burada. <gülüyor> Allah razı olsun. Murat, Hafız Murat Efendi kardeşimiz burada. Ama gelmeyenler için her gelmeyen bir eksik demektir. Neyse. O bayramlarda böyle sokak sokak, ev ev dolaşırız. Bayramınız mübarek olsun. İşte elini öper, vesaire şey. O e, birkaç gün önce rahmetli olan o abinin evine gittik. Benim yanında bir arkadaş var. İşte ilk okula beşi bitirmedik yani o dönem. Orada e, şimdi adamcağız dışarı çıkmış evinden bayramlaştık. Bir şey vermek istiyor. Cebinde ufak bozu parası yok. Ne verecek? 5, 25 kuruş, 10 kuruş bir şey verecek. Kadın eve gitti, 25 kuruş bozuk para getireyim diye adam ceazle dedi ki ya al şu on lirayı o zamanın on lirası alın gidin dedi, helal olsun dedi. Bir daha eve gidecek, bekleyecek. Çocuğuz ya, o parayla defter aldık, kalem aldık, işte bir şeyler aldık, yedik, içtik, hala unutmuyorum. Vefat etti baktık ya bu adam. Allah kari rahmet eylesin dedim. İyilik yap, denize at, balık bilmezse halim bilir. İnşallah. Rabbim inşallah bu pandemileri de bu sıkıntıları da geçirir. İnşallah en güzel bir şekilde birbirimizle kucaklaşıp, muhafazalaşip, muhabbet ettiğimiz günler olur. Kaderi ilahi. Kimi nereden nereye getirir? Bazen işte Murat kardeşimizi ordudan şey Çankırı'dan orduya götürüyor, beni ordudan Çankırı'ya getiriyor. Olur mu? Kadir-i ilahi. Yani birisi Ardahan'dadır, birisi Ankara'dadır, birisi Tekir'dadadır. Gönüller bir olur mu? Hiçbir şey olmaz. Yani biz bir e, dernek olarak, yönetim olarak hayır hizmeti, Rabbim hayra anahtar şerre kilit eylesin cümlemizi. Dernek başkanı ile, üyesi ile, yönetimi ile e, hanımların, onların da bir şeyleri var. Bak olsun burada e, hatimler geldi, tespihler geldi, duada bunu katacağız. Biraz önce bana da mesaj geldi. Yüz binlerce hatim, yüz binlerce ya asil şerif falan talebeler okumuş. İnşallah o yüz binleri de buraya katarız. Nedir? Afilete gidenler bizden Kur'an bekliyor, dua bekliyor. Onların ruhlarını da, gönüllerini değil de ruhlarını şahat edelim. Bizim de gönlümüz, her birerlerimiz mutlu olsun inşallah. Rabbim her birerlerimizden razı olsun. Allah Rabbim Allah. inşallah hayra anahtar, şerde kilit olarak durmak yok. Hayra hizmet abi. Köyde de, burada da hizmet et. Biz de senin yanındayız inşallah. Allah. Bismillahi lillahihin Yasin ala mustaqim. Kan zin al aziz rahim icir zir alda mal zir alda zır alda zır alda zır alda zır alda وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْبِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُقْصِرُونَ وَسَبَارُدْ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ İnna mā tujrūb an tabād l-ikrāb, خشني الرحب نبي الغيب تبشره بما غفرت وأجر كريم. İnna nāḥnu nūḥil mārtā an kubma qaddam wa أَظْهَرُ الْإِعْلَانُ مَثَلًا أَسْحَالُ الضَّرِيعِ İnnallâ sehzebu. Kâlû rabbunâ ya'lemu innâ ileykum ve الضائركم <سؤال> معكم ائن ذكرت بلاد الغام <سؤال> وإليه ترجعون أتغذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بغر الله عني شفاعتم شيئا ولا ينطعون إني في süb rabbimiz ve واحدة فإذا هم يا حسرة على العباء ما يأتيهم من رسول الله كانوا به يستهزئون فلم يروا كما أهلشنا قبلهم من القرون بأنهم لا يرجعون فإن كل جميع لدينا لرايه تُلل Allah'ın eli yarattığı evlerin Allahü Akbar. Allahü Salleki yebapu, sallallahu aleyhi فآية لهم أننا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نورهم فلا صريخا فلا من نغذون إلا رحمتا منا ومتاعا لا حين فإذا قيل لم تقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم وما تأتيهم من آياتهم من آيات ربهم إلا كانوا على معنقين إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقتم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونبعي قال الذين كفروا للذين آمنوا. الظلال مبين ويقولون متى هذا العذبين كنتم صادقين ما يضرور إلا صيحتا واحدة تأخذهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلهم يرجعون فانفق في الصور فيذاهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ليلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحتان واحدتان فيذاهم جميع لدينا مغفرون الْيَوْمَ نَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ ظَلَمَ رَبُّكَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا فِي الزَّوْجَيْنِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّ أصحاب الْجَنَّةِ الْيَوْمَ في شُغُلٍ فَاكِحٍ بِمَا يُسْقَوْنَ فِيهِ ظِلَالًا عَلَى الْأَرَائِكِ متكئون. لَهُمْ فِيهَا فاكية ولهم ما لَبِئْرٌ رَحِيمٌ وَنَازِلٌ يَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ هذه جهنم التي كنتم تعدون في صلى اليوم كنتم تكفرون اليوم نختم على ما وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولم نشاء لضمسنا على عينهم فاستبقوا الصراد فأنا يبصرون ولم نشأن Zira mankalar hayi ve yahya'nın kulu, onun kafirlerin. Elamir oğlumuz, yarattık onu, mümmeğimizle وَنَضَالُ مَنُّ دون الله وقرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظامة هي ربيب قل يحييها الذي أنشاء أول مرة فهو بكل خلق عليم الذي يجعل لكم من الشجر الأخضر نارا خلق السماوات والأرض بقدرة على أن يخلق مثله، بلا İzlediğiniz Altyazı M.K. is the deri ya, ya. ilahi İzlediğiniz <gülüyor> كفوان أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قلت له الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقض ومن شر النفاثات في القض ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر La ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber ve lillahi hamd Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma halak aslında, insanlar hakkında, insanlar hakkında, insanlar hakkında, Allah ve min şerril hasidin izâ kabr ve min şerrin neffâsati fi'l kadr ve min şerrih hasidin izâ hasedi ekber Allah, Allah, Allah ekber قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يسبس في صدور الناس من الجنة والناس Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. La ilahe illa Allahu, Allah-u Ekber. Allah-u Ekber, wa Lillahi l-hamd. Bismillahirrahmanirrahim.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 غير المغضوب عليهم ولا الظالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه مدل المفتقين الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ مَنْ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَضَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ rabbihim ve ilaih ve değerli kardeşlerim değerli hazrun bir hadis-i okuyayım ondan sonra dua edeğiz inşallah Fakalenebiyyus <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimin ayet-i kerimesini biliyorsunuz. Her canlı nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz buyuruyor Rabbim. İnşallah Rabbim cümlemize iman kuran selameti nasip eylesin. Bazen Ahmet abi böyle alıyor resimliyor. Birkaç defa oldu bir araya böyle arkada şurada birkaç kişiyle böyle sohbet muhabbet ederken resimledi Kulesipleri ara ara paylaşıyor. Bir de bakıyorum ki ne sağımda ne sağımda hiç. Yani ahirete gitmiş. Şu anda biz dünyadayız. Nefeslerimiz var. Ne yapıyoruz? Onlar için Kur'an okuyalım, dua edelim. Ruhları şad olsun diyoruz. Allah Allah. Rabbim her birlerinin ruhlarını şad eylesin. Allah Allah. Bir insan öldüğü zaman amen defterleri kapanır. İdamatel insan. Bir i̇nsan öldü. Burada hepimiz öleceğiz. Bunun bir kaçarı yok. Ama inşallah burası ahiretin tarlası inşallah burada ekeceğiz. Ahirette Rabbimizin cemalini seyrederek, cennetinde kelamını dinleyerek dert, sıkıntı, ayrılığın kederin olmadığı bir yerde Rabbim bizleri her birerlerimizi buluştursun inşallah. Bunun birkaç kaçar er tarafı yok. Onun için elimizden geldiği kadar gayretimizi, samimiyetimizi devam ettirelim. Birincisi اَوْعِيْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ Sadat-ı cariye, cami, çeşme, köprü, mektep, medrese. Ne olacak? Bizim daha kendi köyümüzde var, burada da var. Kim? Ben samimiyetimle söyleyeyim. Memleketimiz için, milletimiz için bir yere bir ağaç diker, bir çivi çakarsa Allah razı olsun. Çünkü insan ölür, eseri kalır, affedersiniz bizim hayvan özür derler, severi kalır. Yani eserimiz kalsın, şu gök kubbede hoş bir sadamız kalsın, canı olarak, çeşme olarak, mekteb olarak, medrese olarak, yol olarak, insanların hayrine ne güzellik yapabiliyorsak, e ben gençlerden duyuyorum ara ara, hani tanısalar da tanımasalar da gençler bir araya geldiği zaman bazen konuşuyorlar, ya hocam bizim köy derneğimiz var, köy derneğimizde biraz önce Ahmet abi saydı, dedi ki işte ölüler namazı dua işte bak bu çok unutulmayacak bir hadise olacak. Çanakkale şehitleri için doğa. Bunların hepsi çok güzelliktir yani. O gençlerin beyninde kalıyor. Genç olsun yaşlı olsun ama biz yani bu vatan kaç yüz, 250 bin şehidin bize emanetle bıraktığı bu topraklar, bu vatan nereden, nereden, nasıl bırakıldığı unutulmasın. Gençlerimiz bunu hatırlasın inşallah. Bu dernek olarak yani bir şey yaptık öylesine değil. Mutlaka birileri belleğinde, beyninde, kafasında yer eder değerli kardeşlerim. İkincisi, kendisiyle faydalanılan ilim. Üçüncüsü de her birerlerimizi ilgilendiriyor. Evvedenim salimin yedule. Arkasından bir hayırlı evlat. Şimdi Burak kardeşimiz, annesi için, babası için, babası daha yakın. Annesi ondan önce vefat etmişti. Ne yapacak? Hep dua ediyor. Babacığım diyor. Allah kalbiyatı rahmet eylesin. Dedesine, babasının annesine. Her zaman okuyor. Dua ediyor, inanıyorum yani, biliyorum. Niye? Artık gitti dünyadaki buluşmalar, görüşmeler. Hasta da olsa, hasta yatağından kaldırıp, hastaneye gidip, gelip o kadar hizmetler bitti. Şimdi arkasından dua gönderiyor. Bir kişi, kim olursa olsun, annesinin, babasının arkasından Allah kanigani rahmet eylesin dediği an, o annenin, babanın ameli i salih defteri kapatıyor. Rabbim inşallah her bireylerimize, evlatlarımıza hayırlı anne baba, anne babalarımıza da hayırlı evlat olmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Elhamdülillah. Şimdi e, siz her zaman sohbet, vaaz dinliyorsunuz. Evet, 14 oldu. O da güzel. Ya Biraz önce buradayken öyle bir tevafuk etti. Ne Bir mesaj geldi bir kardeşimizden. Yüz bin, Kur'an, Hakmi, yüz bin, Yasin, Şerif falan. Buradaki bunlar var. Bir de onlar da geldi. Hepsi yüz bin. Talebeler tarafından okulmuş. Allah razı olsun. Rabbim her birerlerini kabul eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahb-i ecma'in. Ve tüm aleyna ya mevlana inneke entettevâhu'l-rahîm. Ve ehdina ve vefikna ilel haq'i ve ilâ dâriyü'l-müstadîm. Bi bereketi ve fatmi l-Kur'an-i nazîm. Ve affenna ya kerîm ve affenna ya rahîm. O firlemeli <gülüyor> dünü bana bi foldulike ve keremike. Ya Rahman Errahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Rahmaner Rahimin. Allah'ım, şu mübarek anda şu mübarek saatte. Rahmet, muhfret, feyiz, bereket, nur ayları. Ya Rabbi, üç aylar başlamadan önce bu kardeşlerimizin bu köyünde bir güzel bir adet, güzel bir gelenek olarak başlatılmış olan Ya Rabbi geçmişlere rahmet geçmişlere mağfiret ölüler namazı duası diye ya rabbi yapılmış olan bu hayrı bu güzelliği daim eyle Allah'ım. Ya Rabbi burada kardeşlerimiz tarafından yapılmış olan 14 Kur'an hat-i şerifini bir adet e, kelime-i tevhid tesbihini hatmini 189 Yasin 73 tevariği 77 Ammer, 169 bin kelime-i tevhid 8700 e, salavat Şerife, 6 Duhan Söylesi, 8 Fetih Söylesi, 2 Hucura, 3 Rahman Söylesi, 3 Rahman Söylesi, 14.900 İhlas-ı Şerif, 100 Tekasur, 100 İnşirah Söylesi, 282 Ayet-el Kürsi, inşallah bu 313 olursa daha güzel olur. Bunu öyle tamamlarsanız güzel olur inşallah. 82 Amel-i Resulü, 41 Bakara, 200 Fatiha-i Şerife ve biraz önce tanımadığım bir kardeşimiz tarafında ee, telefonuma düşen bir mesaj yüz binlerce Kur'an Hakmişi Asini Şerifler bu hediyemizdir. Kim istiyorsa alsın buyruldu Ya Rabbi bu kardeşlerimizin huzurunda burada yapmış olduğumuz dualarımızı geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Bizlere de merhamet eyle Allah'ım. Hası olan sevabı ki cihanın Nebisi Hazreti Muhammed Mustafa ve tüm peygamberan efendilerimizin evliya ulema şehit şu edalarımızın Ayrı ayrı hediye ediyoruz. Vassal eyleyin Allah. İsimlerin unutulmuş hatları kesilmiş, tahtet turab olmuş. Ey ya Rabbi, ey güzel Allahım, bana da bir Kur'an, bir Fatiha-i şerif okuyan yok mu diyecek. Ehli iman ve Ehl İslamın rüflarına hediye ediyoruz. Vassal eyleyin Allah. Allah'ın şu anda bu dernekte de bulunan, ya Rabbi, başkanı ile yöneticileri ile üyeleri ile her bir kardeşimizin aramızda günahsız yavrular hürmetine. Doğalarımızı ve ibadetlerimizi mankul eyla Allah'ım. Burada bizi dinleyenler olduğu gibi canlı yayında da bizleri takip eden kardeşlerimiz var. Her birerlerimizin annelerimizden, babalarımızdan, dedelerimizden, abayçlar, akraba talikatlarımızdan ahirete göçenlere kanikali rahmet eyle ya Rabbim. Tabillerini cennet, menzillerini mübarek eyle ya Allah'ım şu anda bu bedenlerde bu nefes var okuyoruz, dua ediyoruz. Allah'ım bu bedenden bu nefes bir gün bitecek, tükenecek. Arkamızdan Kur'an okuyacak. Fatih'e okuyacak. Rahmet dileyecek. Eş, dost, arkadaş, cemaat, kardeş cümlemize nasip eyle ya Rabbim. Allah'ım bu derneğin kuruluşundan bu ana kadar maddi, manevi yardımda bulunduk. Ahirete göçenlere galiba rahmet eyle ya Rabbim. Dünyada olanlarımızın sağlık, afetler, ihsan eyle ya Allah'ım. İşi olmayanlara hayırlı rızık kapıları ihsan ile, işi olmayanlara hayırlı nikahlar nasip ile, Ya Rabbi evli olanların aralarına muhabbet, mülfet ihsan ile, Okuyan talebelerimize, evlatlarımıza, yavrularımıza, vatanına, milletine, hayırlı güzel diren evlat olarak yetişik vatanına, milletine, köyüne, derneğine, her yerine hayır hizmetler yapabilecek evlatlar yetişikliği cümlemize nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi özellikle ve hasaten kaç senelerden beri ya Rabbi bu pandemiden dolayı çok sıkıntı çekiyoruz. Allah'ım. Bu virüsün şifası sende Allah'ım. Ya Rabbi şifasını vererek en kısa zamanda bu virüsten kurtulmayı cümlemize nasip eyle. Bu virüsten dolayı amansız hastalıktan dolayı ölenlere. Ya Rabbi kalikali rahmet eyle. hasta olanlara şafi isminle şifadır ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbi bizden hayır dua bekleyen Allah'ım şu anda hastalar var. Kardeşlerimiz var. Erkek kadın her birerlerine şafi izminle şifalır ihsan eyle Allah'ım. Dertli kullarına deva alır eyle Allah'ım. Borçlu kullarına deva alır eyle Allah'ım. Ya Rabbi bizleri kendine kul. Muhammed Mustafa'na ümmet eyle ya Allah'ım şimdiden bu derneği başlatmış olduğu Bu güzel ya Rabbi Kur'an ziyafetini, devam ettirmelerini, özellikle ağız zaten Ya Rabbi mahallemizde dangasını vurmuş, Apsaray köyünün şehitler mevliti, şehitler için Kur'an okuttuğu Kale şehitlerini de unutmadığı Ya Rabbi geleneksel hale gelen o güzelliği de devam ettirmeleri nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizi hayran anahtar, şerre kilit eyle, doğallarımızı, ibadetlerimizi mankul eyle. Amin, amin. <gülüyor> Allah kabul eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Bazen geliyoruz hani hocam Kur'an okuyor. Lan biraz en güzeli neresi oldu? Fatiha'sı güzel oldu diyoruz. Yani bitti ya. Ama samimi olarak söyleyeyim. Burada geçen zaman amel defterimize işleniyor Allah'ın izniyle. Terennümümüz olmasın, Kur'an'da birleştik, buluştuk. Cennette de Rabbim buluştursun inşallah. Allah razı olsun hocam. Hocam kaydıraz Allah kabul etsin, Herkesin ayağına sağlık. Allah sağ olsun, sağlığa kavuştursun inşallah. Bu program böyle devam daha, evet. daha Herkese selamlar, sohbet. Eyvallah. Allah razı Hocam her zaman teşref ediyorsunuz. Eyvallah. Allah razı olsun. Her zaman hanımıza görmek isteriz. Eyvallah. Zaten. Aynı gibi. Aynı. Biz hep beraber Bak bu zaman, bu zaman, bu zaman, bu zaman, her zaman. Baba niye Osmanlı'nın zorlu <Gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> Sen de. Sen de. Sen de. Sen de. Arkadaşlar yani, kim nereye gidiyorsun bugün buranın